Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Burak Keskin ben. Ee, Endüstri Mühendisiyim. Ee, Yöre Grup Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, Burak Bey, MÜSİAD'ın size sağladığı katma değerler nelerdir? Ee, Müsya't çok e, önemli bir ticari kuruluş. E, bir iş adamları derneği. E, her şeyden önce bir e,